Şimdiye kadar skaler çarpım ve vektörel çarpımdan bahsettim ve tanımlarını büyüklük çarpı aralarındaki açının ya sinüsü ya da kosinüsü olarak vermiştim. Ama diyelim ki vektörler görsel olarak verilmemiş ve aralarındaki açıyı da bilmediğinizi farz edin. O zaman skaler ve vektörel çarpımı nasıl hesaplayabiliriz? Daha önce verdiğim tanımı tekrar söyleyeyim. Diyelim ki a ile b'nin skaler çarpımı isteniyor. Bu a'nın büyüklüğü çarpı, b'nin büyüklüğü, çarpı aralarındaki açının kosinüsüdür. a ve b'nin vektörel çarpımı, a'nın boyu çarpı, b'nin boyu çarpı, aralarındaki açının sinüsüne eşittir. Yani onların dik izdüşümleri çarpı, her ikisine dik olan normal vektörü. Her iki vektöre dik olan birim normal vektörü, sağ el kuralı ile bulabilirsiniz. Ama teta'yı bilmiyorsak, yani aralarındaki açıyı bilmiyorsak ne yaparız? Diyelim ki elimde vektör A var. A'yı teknik simgesiyle şimdi yazıyorum. Teknik notasyonda. Vektörü x, y ve z bileşenlerine ayıralım. A vektörü şöyle olsun. 5i, i sadece x yönündeki birim vektördür, Ufak bir hatırlatma. 5i eksi 6j artı 3k. Şimdi buradaki i, j ve k x, y ve z yönündeki birim vektörler. Ve 5 x yönündeki uzunluk miktarı, eksi 6 y yönündeki ve 3 de z yönündeki uzunluk. b de şöyle olsun, bu sayıları tamamen uyduruyorum bu arada. b eşittir eksi 2i, şu an üçüncü boyutta çalışıyoruz bu arada, eksi 2i artı 7j artı 4k. Bunu da çizebilirsiniz eğer bu problemi bilgisayar simülasyonunda modellemek isterseniz bir deneyin. Evet, şimdi vektör toplamı için x, y ve z bileşenlerine ayırın ve bunları sadece sırasıyla toplayın. Peki, skaler çarpımı ya da vektörel çarpımı nasıl buluruz? Bunun kanıtını yapmayacağım ama yalnızca size nasıl yapıldığını bir göstereceğim. Eğer notasyon bu şekilde verilmişse, skaler çarpım gayet basit. Şimdi bu gösterimi diğer bir şekilde yazmanın yolu paranteze almaktır. Bazen parantez içinde 5, eksi 6, 3 olarak da yazılabilir. Sadece x, y ve z yönündeki değerler bunlar. Bütün gösterim çeşitlerine aşina olmalısınız, yani alışmalısınız. O yüzden göstermek istedim. Şimdi b'yi de o zaman parantez içinde eksi 2, 7 ve 4 olarak yazabilirsiniz. Bunların hepsi aynı şey. Yani bunların herhangi birini gördüğünüzde şaşırmayın. Sonuç olarak a ve b'nin skaler çarpımı nedir? Kolayca bulabilirsiniz. Bütün yapacağınız i bileşenlerini çarpıp, onu j bileşenleri çarpımına eklemek ve bunu da k bileşenlerinin çarpımına eklemek. Sonuç, 5 çarpı eksi 2 artı eksi 6 çarpı 7 artı 3 çarpı 4. Bu da ne eder? Eksi 10 artı eksi 42 artı 12'dir. Eksi 52 artı 12'den de cevap eksi 40 olur ve sonuç budur. Sadece bir sayıp. Şimdi grafiği bu 3 boyutlu grafik yerimizde çizmek ve nasıl eksi 40 olduğunu görmek için hakikaten meraklanıyorum. Zıt yönlerde olmalılar. Ve birbirlerinin üzerine iz düşümleri de zıt yönde olmalı. Yani eksi bir sayı bulmamızın sebebi budur. Bunu yapmamızın amacı kanıtlarla uğraşmak yerine sadece nasıl hesaplandığını görmek ve bu gayet açık. Şimdi x bileşenlerini çarptınız, y bileşenlerinin çarpımını eklediniz, ve bu toplamı da z bileşenlerinin çarpımına eklediniz. Çok kolay. Şimdi vektörler teknik gösterimde ya da parantez içinde verilip skaler çarpım bulmam istendiğinde hatasız ve kolayca yapılabilir. Ama göreceksiniz ki vektörel çarpımı almak o kadar açık ve kolay değil. Şimdi bunları aklınızda tutmanızı istiyorum ve bunu hesaplamanın diğer yolu. Ayrı ayrı büyüklüklere hesaplayabilirsiniz ve teta'yı hesaplamak için biraz trigonometriyi kullanır ve bunu tanımda yerine koyarsınız ve bence bu yolu çok daha fazla seveceksiniz. Skaler çarpım eğlencelidir. Şimdi vektörel çarpıma bakalım. Kanıtı yine yapmayacağım, sadece nasıl hesaplandığını göstereceğim. Gelecek videolarda eminim kanıtları yapmam istenir, ben de o zaman kanıtı yaparım gerekirse. Peki, şimdi vektörel çarpım biraz daha karışık dedik. a ve b'nin vektörel çarpımı için teknik gösterimi kullanmayacağım. a ile b'nin vektörel çarpımı. Bu şuna eşittir. Bir matris uygulaması. Yapacağınız determinantı bulmak, büyük bir determinant çizgisi çizeceğim. Bu sadece nasıl ezberleyeceğimizin bir yolu. Size pek fazla bilgi vermez ama bilgiler tanımın içinde saklı. Vektörlerin ne kadarı birbirine diktir. Uzunluklarını çarp. Evet, sonra yönünü bulmak için sağ el kuralını kullan. Teknik gösterimde verildiyse bunu yapmanın yolu, i, j, k birim vektörlerini en üste yaz, i, j, k. Sonra, ilk vektörü vektörel çarpıma yaz. Çünkü sıra önemli. 5, eksi 6 ve 3. Sonra ikinci vektör b'yi al. Eksi 2, 7, 4. 3'e 3, e 3 matrisin determinantını bul. Bunu nasıl hesaplarız? Determinant, i'nin alt determinantına eşit. i'nin alt determinantını bulmak için, bu sütun ve satırdan kurtulun. Geriye kalanı, geriye kalan eksi 6, 3, 7, 4'ün determinantını bulun. Determinantın nasıl bulunduğunu tabii umarım hatırlıyorsunuzdur. Şimdi hafızanıza bir kazıyalım şunu. Bunun artı bunun, eksi bunun artı olduğunu hatırlayalım. Sonra eksi j için alt determinantı bulalım j için alt determinant neydi? j'nin olduğu satırı ve sütunu kapatalım. Elimizde 5, 3, eksi 2 ve 4 var. Sadece j'nin satır ve sütununu kapadım. Geriye kalan her şey alt determinantın içinde. Söylediğim bu. j artı, bu arada bunların hepsini tek seferde yapmak istiyorum çünkü böyle daha düzgün olacak. Evet, j artı artı k'nın alt determinantı. Şimdi k'nın satır ve sütununu kapatalım. Geriye 5, eksi 6, eksi 2 ve 7 çarpı k kaldı. Şimdi onları hesaplayalım. Bunları siliyorum çünkü çok büyük yazmışım. Artık bunlara ihtiyacım yok zaten. Peki, bakalım elimde ne var? Bunu yukarı yazayım. Bunlar 2'ye 2 determinant ve hesaplaması gayet kolay. Bu 6 çarpı 4, eksi 7 çarpı 3. Evet, burada hep dikkatsizlik yaparım. Eksi 24, eksi 21 çarpı i eksi 5 çarpı 4, eşittir 20. Eksi 2 çarpı 3, eksi 6. Artı 5 çarpı 7, eksi eksi 2 çarpı 6, bu eksi 12k. Şimdi eksi 24 de eksi 21'i sadeleştirelim, basitleştirelim. Bu eksi 45'tir, paranteze yazmak zorunda değilim. Çarpı i. Sonra 20 eksi eksi 6 ne eder? 26 olur, değil mi? Eksi eksi 6. Şimdi dışarıda da bir eksi var, bu yüzden eksi 26 oldu. 35 eksi 12 eşittir 23, yani artı 23 k. Evet, vektörel çarpım bu. Bunu 3 boyutlu grafik olarak çizsek, ilginç olan şu ki, matematiksel işlemlerim doğruysa, eksi i, eksi 26 j ve artı 23 k, her iki vektöre de diktir. Ve bu arada videonun sonuna geldik. Diğer sunumda görüşürüz ve umarım diğer sunuma kadar bir vektör grafik programı bulabilirim çünkü bu program hem skaler hem vektörel çarpımı bu metotlarla hesaplamak ve sonra grafiğini çizmek için inanın çok eğlenceli olur ve bunun işe yaradığını göstermek daha da eğlenceli olur. Bu vektör her iki vektöre dik ve yönü sağ el tahmin ettiğiniz yön. Bir sonraki videoda görüşelim.